Panik atakta kişinin kendisinin yapabilecekleri var mıdır? Evde neler yapabilirler? Tabii her şeyin önemlisi rahat olmak. Ama tabii rahat olun demekle kişi rahat olmaz. Yani insanların yaşadığı toplum, toplumsal stres faktörleri. Şimdi bakıyoruz işte trafikte stres var, ekonomik stres var, farklı şekilde insanların aile içi iletişimde yaşadığı stres var, ders stresi var. Stres hayatımızın her yerinde. Dolayısıyla bu stresi bir defa biriktirmemek lazım. E, bu temel kriterlerden bir tanesi. Kişinin stresle baş etme gücünün, ki bunu biz bir programda da işledik sizinle, stresle baş etme gücünün yeterli olması gerekiyor. Stresin üstesinden gelmesi gerekiyor. Stresi özellikle daha oluşmadan yenmesi ve izole etmesi gerekiyor. Aksi takdirde strese karşı Kişinin duyarlılığı fazlalaşıyor, hassasiyet fazlalaşıyor ve buna bağlı olarak da giderek o stres o kişinin hayatında, bilinçaltında bir güç haline geliyor. İdeali yani panik atakla, panik bozuklukla baş etmenin ideali o stresi hiç biriktirmemek, onun üstesinden gelmek. Bu durumda ancak biz rahatlayabiliriz, bu durumda ancak kendimizi iyi hissedebiliriz ve bazı stres faktörlerinden kurtularak uzun vadeli, çözüm bulabiliriz. Şimdi kişinin kendisinin yapması gereken en önemli şey e, kronik stres faktörlerinden kurtulması. Kronik stres faktörlerinin varsa kendisine tesirleri, etkileri bundan uzak durması. Özellikle kendi yapısını iyi tanıması, neye karşı duyarlı olduğunu farkına varması ve bunlar konusunda güçlenmesi, psikolojik olarak güçlenmesi, bunları üstesinden gelme konusunda yeri geldiğinde destek alması, e, iletişim artırarak, etkileşim artarak paylaşması. Yani sürekli her şeyi içine atmaması, kendi kabuğunda her şeyi stresi yaşamaması, destek faktörlerini, arkadaşlarını, dayanaklarını artırmalı. Yalnızlığı, özellikle bireyselliği tercih etmemeli. Günlük hayatta yaşadığı zorlukları e, ötelememeli. Bunların çözümü için gayret göstermeli. Kişinin işlevselliği, baş etmesi güçlü olmalı ve buna bağlı olarak da Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmek için hemen kendini yeterli görerek adım atmalı. Bunlar temel psikolojik, felsefik yaklaşımlar. Ama bireysel olarak baktığımız, özellikle relaksasyon dediğimiz, kişiyi rahatlatan şeyler çok önemli. Kişi günlük hayatta neyle rahatlıyorsa, neyle e, mutlu oluyorsa o yönü fazlaca kullanmalı. Tabi burada patolojik ve anormal yollar olmamalı. Yani atıyorum ben stresten kurtulmak için sigara içiyorum. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. İşte ben stresten kurtulmak için alkol alıyorum. Ciddi derecede zor zararlar olabilir. Maalesef işte uyuşturucu bağımlılıklarına falan adım atabilir. Kişinin stresle mücadele etme gücü de normal yollarla ve normal şekillerle olmalı ki baş etme sistemi bozulmasın. Aksi takdirde kişinin baş etme sistemi bozulup tamamen bütün hayatı alt üst olabilir. Relaksasyon dediğimiz kas gevşeme egzersizleri. Bugün her yerde bunu okumak, duymak mümkün. Dolayısıyla kişinin nefes alıp verme sistemini bile düzenlemesi gerekiyor. Birçok kişi doğrusu nefes alıp verme şeklini bile bilmiyor. Yani biz diyafragmayı Kullanmıyoruz nefes alıp verirken. Aslında sanatçılar e, özellikle sesini iyi kullanmak için bunu daha fazla uygular ama günlük hayatta de aslında e, tamamen göğüs kafesini genişletip daraltmakla nefes alıp vermek değil, karın kaslarını genişletip daraltmakla nefes alıp vermek. Yani e, bu sistemi bile toparlamak kişinin rahatlamasına sebebiyet veriyor. Artı e, kas gevşeme egzersizlerini herkes bilmeli. Dinlediği müzik, rahatlatıcı müzikler, bunlar yine benzer şekilde kişinin stresini arınmasına yardımcı olur. Gıda, yani yeterince sebze, meyve tüketimi, yeterince vitamin alımı, kişinin stresten uzaklaşmasına yardımcı olur. Yeterince uyku, mümkün olduğu kadar kişinin spor ve egzersiz yapması. Bunlar hep kişinin rahatlıkla hiçbir masrafa katlanmadan yapabileceği şeyler. Günlük hayatın düzenlenmesi. Ee, yeşil alan, tabiat, doğa bunlarla iç içe olunması, yani kişinin kendini zaman ayırması, dinlenmeye zaman ayırması bunlar tamamen kendi sistemimizde çözebileceğimiz şeyler. Tabii ki bunlar kişiyi rahatlatacaktır ve kişinin stres biriktirmesine engel olacaktır. Ama eğer varsa gerçekten belirgin bir stres faktörü uzman desteği de almaktan çekinmemeli ve buna bağlı tabi tedavi önemli, panik bozuk.